Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, geçtiğimiz ay oldukça ilginç bir aydı. Büyük değişimler yaşadınız, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı olarak ama Temmuz ayı da birçoğumuz için oldukça kritik ve önemli bir ay olacak. Özellikle Temmuz sonundan itibaren enerjilerin çok değiştiği bir gündem söz konusu. Bunları elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Beni instagram opikustan da takip edebilirsiniz ve zil tuşuna basarsanız Yeni gelen bildirimlerden ve videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bakalım temmuz ayında sevgili başak burçlarını neler bekliyor olacak. Hemen 2 temmuz tarihinde Önemli etkileşimler var. Mars Plüto karesi, Merkür-Satürn üçgeni ve Merkür-Neptün karesi var. Burada tabii önemli bir enerjiyle Temmuz ayına girdiğimizi görüyoruz. Biraz da Mars Plüto karesi 27 derece Koç ve 27 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Bu etkileşime baktığımız zaman sizin haritanızda 8. ev ve 5. evde etkili olduğunu görüyoruz. E, bu Mars Plüto Kalesi'nin özellikle biraz tutkularınız, arzularınız, bunları dizginlemekle alakalı yaşayabilirsiniz. Bir aşk meselesinde derinleşmek, çok yoğun bir çekim ve tutku hissetmek gibi bir durum olabilir sizin haritanızın nazarında. E, karşı konulamaz e, bir durum ile karşı karşıya kalabileceğiniz gibi. Bu durum beklenmedik krizli bir meseleyi de getirebilir. Ee, belki aniden çocuk sahibi olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda. Bununla beraber aniden bir ha aşk hayatınıza giriş yapabilir. Aynı zamanda maddi anlamda almış olduğunuz ve yaptığınız bir takım e, maddi riskler ve yatırımlar varsa, bunlarla alakalı da biraz kısıtlandığınızda, aldığınız sıkıldığınız, bunu aldığınız patlamak üzere olduğunuz bir enerji hissedebilirsiniz. Dolayısıyla 2 Temmuz gününde biraz dikkatli olmakta fayda olacaktır. Ama aynı zamanda Merkür-Satürn üçgeni ile beraber kariyeriniz ve geleceğinize dair güzel adımlar atabileceğiniz etkileşimler de mevcut. Tabii bu noktada Merkür-Neptün karesi de çalışmakta. Ee, özellikle evlilikler, ortaklıklar, ortağınız, eşinizle alakalı belirsiz durumlar hakim olabilir. Yani bir takım kandırılmalar, kanmalar, aldanmalar Merkür-Neptün karesi ile beraber ortaya çıkabilir. Dolayısıyla geleceğinizle alakalı radikal kararlar almadan önce karşınızdaki muhatabın ne kadar doğru bir şekilde sizi yönlendirdiğinden de emin olmanız gerekiyor. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde Mars'ın boğa burcu geçişi başlayacak. Mars'ın boğa burcu geçişiyle beraber aslında enerjiler biraz daha dizginlenecek ancak Mars boğa burcunu çok sevmez. Çok rahat etmez burcunda. Bu etki tabi size yine yükseleninize güzel bir açı yapacaktır. Mars'ın burcu geçişi 9. evinizde etkili olacağı için biraz daha hareketlilik durumu söz konusu olabilir. Seyahatler, geziler, eğitimler, yeni bakış açıları, yeni felsefeler, özellikle fikirlerinizi, düşüncelerinizi her zamankinden daha iddialı bir şekilde savunmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir şeyler keşfetme ihtiyacınız hat safhaya ulaşabilir gibi de gözüküyor. Yine 5 Temmuz tarihinde Merkür Yengeç Burcu geçişine başlayacak. Merkürün Yengeç Burcu geçişiyle beraber her birimiz biraz daha ailemiz, yuvamız kendi iç dünyamız ve konfor alanımıza yönelirken siz bu etkiyi daha ziyade 11. evde yaşayacaksınız. Dolayısıyla aslında burada kendinizi daha güvende ve konforda hissetmek için yeni iş anlaşmaları yapabilmek, yeni sosyal çevrelere dahil olabilmek ve onlara karışabilmek, belki bir takım yeni görüşmeler, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar söz konusu olabilir. Kariyerinizin geleceğiyle alakalı önemli gündemler ortaya çıkabilir sevgili Başak Burçlarım. 9 Temmuz tarihinde Merkür Jüpiter karesi var. Bu etki özellikle iletişimde biraz abartıya kaçabileceğimizi gösteriyor. Çok büyük vaatler, çok büyük sözler verilebilir. Bunlarla alakalı temkinli olması gerekiyor. Aynı zamanda bu noktada baktığımız zaman siz bir takım sözler veriyorsanız bunun da arkasında durmak zorlaşabilir. Çok iddialı bir takım cümleler olabilir. Merkür 7 derece yengeç burcunda, Jüpiter 7 derece koç burcunda. Burada sizin 8. eviniz 11. eviniz etkili olduğu için özellikle parasal konularda bir borç altına girilmiştir. Girmeden önce, Bir yükün altına girmeden önce kariyer gelirlerinizi gözden geçirin. Gerçekten bunu karşılayabilecek bir potansiyel var mı yok mu? Bununla alakalı daha temkinli olunması gerekiyor. Veyahut bir arkadaşınıza borç vermek onunla alakalı edinlerde de yine keza aynı şekilde sert etkileşimler olabilir ilerleyen süreçlerde. 10 ila 13 Temmuz arası çok keyifli. Güneşin Uranüsle Venüs'ün satürnle çok güzel açıları var. Siz bu etkiyi özellikle kariyerinizde, iş hayatınızda yükselmek için kullanabilir ve çalıştırabilirsiniz. Yeni iş teklifleri gelebilir, sağlam başlangıçlar yapabilirsiniz. Müşteri portföyünüzün daha kalıcı ve sağlam hale geldiği bir süreç söz konusu olabilir. 13 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde bir dolunay var. E, bu dolunay e, özellikle tabii sizin haritanıza güzel bir açı yapıyor olsa da haritanızda e, bilhassa beşinci ev konularında etkili olacak gözüküyor. Nedir beşinci ev konuları? Bizi mutlu eden gelişmeler, heyecan duyduğumuz gelişmeler, aşk hayatımız, bazen cinsel hayatımız, bazen çocuklarımız, bazen hobilerimiz, e, bazen yaratıcı projelerimiz ve eğlence anlayışımızı gösterir. Burada demek ki bu alanda bir tamamlanma, bir kapanış var. Belki bir ilişki bitecek. Belki çocuklarınızla alakalı bir gündem var. Bunu artık son noktaya ulaştıracaksınız. Ee, belki bir projeniz var, bir hobiniz var. Bununla alakalı bir karar alacaksınız. Belki bir takım yatırımlarınız var. Bunlarla alakalı artık neticelenmeler, çözülmeler başlayacak gibi gözüküyor. 14 Temmuz'da Venüs-Neptün karesi var. Venüs 25 derece ikizler burcundayken Neptün de 25 derece balık burcunda bulunmakta. Ee, venus Neptün karesi tabii ki bir ilişkilerde biraz e, yanılsamaları getirebildiği gibi parasal konularla lintil olarak da benzer şekilde çalışır. Burada sizin haritanızın köşe noktaları tutuluyor. Özellikle yükseleniniz 20 ila 25 derece arasındaysa doğrudan tesir alacaksınız. Ee, 10. eviniz, 7. eviniz e, arasında bir tek ara açık alıp oluştuğu için. Burada ikili ilişkiler, ortaklıklar, eş, evlilik, evlilikte Yalanlar, dolanlar, ihanetler, kanmalar, kandırılmalar, bu tabii ki ortaklıklar da olabilir, bir takım sözleşmeler de olabilir. Bunlarla alakalı açıkçası kendinizi çok güvende ve emniyette hissedemeyeceğiniz bir durum var gibi de gözüküyor Temmuz ayı boyunca. 17-18 Temmuz günleri çok keyifli çünkü Merkür'ün ve Güneş'in Neptün'le çok güzel açıları olacak. Bu etkileşim de yine 7. evin aslında şifalandıracak bu ikili ilişkiler alanında bir takım destekler söz konusu olmaya başlayabilir. Özellikle yeni ortaklıklar kuruyorsanız maddi anlamda da sizi daha çok yükseltecek. Yeni bir sosyal çevreye dahil edecek güçlü bağlantılar da kurabilirsiniz. Ve 18 Temmuz Venüs'ün Yengeç Burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber sizin haritanızda da aslında bir bolluk enerjisi çalışmaya başlayacak. Kariyer gelirlerinizde bir artış olabilir sevgili Başak Burçlarım. Yeni ve çok tatlı dostluklar kurabilirsiniz veya mevcut dostlarınızla çok daha keyifli ve kaliteli vakitler geçirebilirsiniz. Aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştirmek için çevrenizden destekler göreceğiniz durumlar ortaya çıkabileceği gibi hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz çevrelere de dahil olabilirsiniz. Yani o tarz insanlarla daha çok diyalog halinde olmaya da karar verebilirsiniz gibi gözüküyor. 19 Temmuz'dan Merkür'ün Aslan Burcu transite başlayacak. Merkür'ün Aslan Burcu transitinde biraz artık bir içe dönüş, bir sorgulama, belki bu yaşananları hazmetme, özümseme sürecine dahil olabilirsiniz. Merkür'ün burada 12. ayınıza geçişi özellikle e, bu noktada bakıldığı zaman biraz daha ruhsal konular, biraz daha spiritüel konular, e, biraz daha derin konulara odaklanacağınız bir süreci de işaret etmekte. 20 Temmuz'da güneş plüto karşıtlığı var. Güneş 27 derece yengeç burcundayken Plüto da 27 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etki biraz manipülasyon çağrıştırıyor açıkçası. Burada 5. ve 11. ev yani bir aşk mevzusunda çok yoğun restleşmeler ve manipülasyonlar olabilir. Aynı zamanda tabi bu dostluklar ve arkadaşlıklar, özellikle aynı ülküyü paylaştığınız, aynı amacın peşinden gittiğiniz dostlarınız ve arkadaşlarınızla da bir takım meydan okumalar olabilir. Veyahut sizin bireysel hedefleriniz ve kitlesel hedefler arasındaki farklılıklar bu gerginliğe de yol açabilir gözüküyor. 22 Temmuz'a geldiğimizde Güneş'in Aslan Burcu transiti başlayacak. Güneşin de 12. enize geçmesiyle beraber, Merkür'ün de burada bulunmasıyla beraber biraz daha bir içe dönüş süreci yaşayabilirsiniz. Hadi bakalım siz, sizi biraz gözlemleyelim, sizi biraz değerlendirelim gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ve kendi ihtiyaçlarınızı, kendi isteklerinizi, ben kimim, ben ne istiyorum, bunları istiyor muyum, bu yaşanan hadiselerden ne, ne tarz etkiler alıyorum gibi soruları kendinize yöneltmeye başlayabilirsiniz. Evet 28 Temmuz'da Jüpiter Retrosu başlıyor. 8 derece Koç burcunda Jüpiter geri hareketine başlayacak. E, Jüpiter Retrosu ile beraber özellikle 8. ev konularında ufak bir dokunuş olmuştu. Yani büyük paralar, ortaklıklar, ortaklıklardan gelebilecek destekler veya krizleri çözüm yolları ile alakalı. Bunları şöyle bir gözden geçirme imkanı yakalayacaksınız. Özellikle şöyle Haziran, Mayıs aylarına bir geri dönüş olacaktır. E, sonrasında zaten... E, bu alanda bu değerlendirme yaptıktan sonra 2023 senesinde buradaki e, tam transiti yaşıyor olacağız. Ve ayın sonuna yaklaştığımızda yine 28 Temmuz tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. Aslan Burcu'nun 5 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay ve sizin 12. elinizde. Burada bir uyanış sürecindesiniz, bir farkındalık sürecindesiniz, bir şeylere ayıyorsunuz, bir şeylere uyanıyorsunuz sevgili Başak Burçları. Ee, yeni, bir, yeni bir gündem var hayatınızda. Yani bir şeyleri değiştirmek, güncellemek, yenilemek adına e, bir takım te tesirler ve etkiler var. Ve bunu içsel anlamda alıyorsunuz veyahut ruhsal bir takım mesajlar alıyorsunuz. Rüyalarınız çok etkili olabilir, sezgileriniz çok aktif olabilir. Bu süreçte mutlaka e, gelen mesajları değerlendirmeye çalışın. Ve 29 Temmuz tarihinde Merkür-Uranüs karası var. Aslında Temmuz ayının sonunda e, yoğun enerjiler var. E, özellikle Uranüs'ün, Kuzey Ardümen'ün ve Mars'ın birbirine hayli yaklaşması Boğa Burcu alanlarında, Boğa Burcunun orta derecelerinde e, ciddi bir etki yaratacak. Siz bu etkiyi 9. evinizde yaşayacaksınız. Özellikle hukuksal konular, yurt dışı, taşınma, yer değiştirme, çevre değiştirme hak ve adalet arayışı, inanç sistemleri, bununla beraber yabancı kültürler, yabancı diller ve eğitimlerle alakalı alanlarda çok aniden yaşanabilecek bir değişim sizi farklı bir bakış açısına sevk edebilir, farklı bir noktaya yönlendirebilir gibi gözüküyor. Hepimiz bu etkiyi yaşayacağız, farklı farklı alanlarda tabii ki. Ama biraz ani gelişebilecek durumlara karşı da Temmuz sonunda tedbirli olmakta fayda olacaktır. Evet Temmuz ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorumlarınızı da aşağıda paylaşın. Haziran ayında neler yaşadınız. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji. Opikus hesabından ve opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.